Şimdi bakın arkadaşlar. Tamam bu 720 oluyor bu. Doğru. Şimdi bakın burası burası Dur şununla şöyle yapalım bu Mesela burada işte. ne diyeceğiz? Burada şimdi baba. Mevla yer gibi. Evet, kulaklık geliyor. Paz getirdim nasıl bunu iç çevirişte pas getirdim baba Bu ne ya? Mehmet Ali'nin meeee Kemal'in Kemal'ın kersi Kemal'ın <gülüyor> <gülüyor> kersi Hiç daha mutlaka geçemeyiz Yemini ne var hiç daha mutlaka geçemeyiz Bak geleceğin ha Ütopya O ney? Aaa Joker çıktı şey Ne o? Joker kartı var ya 52 destek On da hijeye kartı çıktı. öyle espiri koyduk işte onu. Ya istemiyorum. Başka bir bilgisayar çıksın. <gülüyor> değişik sevdiğim bir şey. Bilgisayar var ama sonu o yani o. Kart elli iki deste vereceğiz ama <gülüyor> pis yediri çevirirsin milletle. Ama var ya değişik. O değil sen beyaz çıkıyorum ben kırmızı çıkıyorum niye? Baba <gülüyor> sen ten rengi farkımız var çünkü sen kendi ten rengini bilmiyor musun? Ama bak sen. Esmersin sen. Sen beyaz çıkıyorum. Lan sen esmersin çünkü, daha esmersin. O zaman ben bir botoks yaptırayım. <gülüyor> botoks ne <alakası? gülüyor> Arkadaşlar burası, şurası önceki evimizdeki e, bildiğiniz playstation oynadığımız. Hani böyle köşeye koymuştuk, bilmem ne yapmıştık. Orası burası olacak şimdi bak, burası direkt yayın alanı gördüğünüz gibi. Şurada çevirdim. PlayStation yeri. Bu oda böyle daha daha şey olacak gibi sanki. Tık tık tık tık böyle geçişli. Anladın mı? Bu e, Asus'un, Yılmaz abinin bize hediye ettiği monitör zaten. Şu gördüğünüz Asus'un 4K. E, İtopya'nın hediye ettiği monitör. E, buraya ayarlayacağız. Daha tabi düzenlenmedi. Daha düzenleyeceğiz. Daha çok karışık her şeyde oturmuş tabii diyeyim. Bura, burada yeni yapmayacak. Yeni PlayStation'ımız, Xbox'ımız buraya gelecek. Buradan oynayacağız. Aynen öyle. Hem de 100, 144 Hz bir monitör şu monitör. Gerçekten PlayStation ve Xbox'ın ilk keyfine varanlardan biz olacağız. Onu söyleyeyim yani. Onu da inşallah ama yayına 4 k verilmiyor. Onu nasıl çözeceğiz bilmiyorum ama ee, bakacağız ona. En azından görsel olarak ben ki olmuş. Olmuş. iyi olmuş ya da olmamış. Anladın mı? Öyle bir şey yapabiliriz yani. Sonra burada döneceğiz. Ee, burada yine gitarlarımız önceki Olayı hatırlıyorsunuz. Ee, şöyle gitarlarımız gelecek bu iki tarafa. Şu ortaya da bir şeyler düşünüyorum. Yine sizin aklınıza da bir şeyler gelirse e, yaparız. Ama şöyle biraz daha ledli böyle minik ışıklı, gözü çok rahatsız etmeyecek şeyler yapılabilir. Big Boss ile ilgili bir logo düzenlemesi bir şey yapılabilir diye düşünüyorum. Ee, ya da bu şu TV olayını bir çalsak mı ya? Buraya bir TV olay vardı ya bu. Anros Bey. Onu bir acaba diyorum. E zaten o kadar fazla yayın da açmıyor bu ara. En azından burada bir aboneler falan da şurada bir gözükse mi diye düşünmedim değil yani. İtop etme. Aynı logolar harbiden gelebilir. Çok güzel olabilir yani bunlar. Ee, şurada bu köşede Yani şunları biliyorsunuz bunlar Her evde olmazsa olmazımız böyle bir şey köşemiz falan oluyor. Ee, buraya da diyorum ki burası normalde Eee bak şöyle bir alan var. Dur şöyle gösterelim. Daha ortalıkç olur. Babam da bunu sağolsun sokaktan çalmış getirmiş. Baba bu ne? Sigara şeyi getirmişsin ya buraya. Şeyden geldim dışarıdaydı. Onu getirdim aşağıda. Hahahaha! <gülüyor> Buna Abi, sitenin mi bunu getirdim buraya? Evet sitenin şu şeydeydi. Bizim kapının girişindeydi. Harbi mi Eee. İyi olmuş ama güzel bu kullanışlı. Bizim hayvanlar atmaz artık çöpü oraya buraya. Bu şey, ben bir çeksene. Baba bir Onu Mehmet diye mi öyle koydun? M diye mi öyle koydun? Ehe -e. evet. Doğrusu öyle zaten Enes evet, bir SS al Enes bunu SS da bir paylaşsın adam biz. Story atmıyor ne zaman Şöyle evet şöyle <gülüyor> Enes bir SS al diyor SS her türlü geçerlidir Şimdi arkadaşlar diyorum ki Şuraya şu camlarımız kapanacak falan dedim. Bu amına gudumun kamerasında görün Bu bir sürü paralar verip böyle netlemeyen kamera bu kamera Şu da. Orospiç Hoca mikrofon <gülüyor> Bu da o, ünlü bildiğiniz mikrofon Bu da patlayanlara çatlayanlara bu da <gülüyor> Bu da delirenlere bu da delirenlere bu da O tenis o mikrofonu bunu amana koyacağım bunu var ya Bunu yok edeceğim ya bir gün Onu bir gün vuracağım yani öyle söyleyeyim size Ben bu aileyi oraya koyayım He onu öyle salla baba o tam şey olmaz çünkü bozulmaz diyor He? O öyle tut onu da o bozulmaz çünkü öyle tutmazsın. Böyle evet. yere falan vur ki. He şöyle bayağı. Öyle bir bir şey. aynen orada dursun o. Şimdi şey yapsa ya çok büyük çekiliş geliyor haberin yok senin herhalde. Hahahaha <gülüyor> Valla haberin yok dedim. Hahahaha Ben onu daha söylememiştim aynen. Daha <gülüyor> sonra, vallahi daha söylemedim. Ciddi misin? Vallahi söylemedim. Çok büyük bir iş. Tam çekilişin duyurusunu da sen yap. Kanalımızda kanalımızda kendin. Buraya bak. Burada, burada, burada. Ya orada görüyorum ben. Oraya bakma Mainen şuraya bak. Kanal benim gösteriyor burada. Be, bak, şu kameranın ucu var ya bak şurası. Benim görüyorum o. Sen, görüyor, görüyor ama ben kendimi göremiyorum. Ya şöyle karşıya geçsin. Oy sen. baba ya. Tamam bak. şöyle. Ha Heh. Evet arkadaşlar. Ulan yine böyle oldu. Neyse böyle bakalım. Arkadaşlar e, pek yakında kendine müziyenin kanalında. Ee, dev bir çekiliş kimden? Yılmazlar ya Yılmaz. İtokya Yılmazlar ya. Dev bir çekiliş geliyor. Yani böyle ee, çok dev. Çok dev. Ne, bu adamlar nereden alması? Sen çok dev dediğin ne Onlar her gün ben Onlar onlara para vereceğim. Ben kurak gün, kurak onlara para vereceğim. Ya gün sokaktan adam verdi ki 3070 vereceğiz. Azın. He. 3080 vereceğiz. Ya 4100 öreceğiz Ya baba öyle bir şey var mı? uydurdun işte Niye millet çıkarmış Millet <gülüyor> çıkarmış Ben yani gördüm En son 3080-3090 daha gelmedi yani Nasıl gelmedi? Çocuk Bizim bir tane çocuk yok mu? O, unos muydu? Yok. Ha, o ayrı o incelenmesi için gönderdiler. E tamam o gösterdi Reklamını. Tamam de... da e Ekim'de çıkacak Ekim'de. Biz de 4100'ü gösterelim 4100 <gülüyor> Hayır. Ben Allah yani. olsa de sana göndersin. 4100 göndersin sana. Tabi. Yani çok büyük, e, en yüksek. Ya Yılmaz mı? Gir bağla. bağla. <gülüyor> Madem öyle bağlan <gülüyor> Ara. Ara be Yılmaz ara, abi. E, ara. Ara. Ara. Ara. Şeyi böyle. göster ma Dur dur dur. dur Sen alma. Dur iPhone'dan alayım. Dur. Ya niye? Sen şimdi gösterirsin onu. Yok yok. Göster söz göstermeyeceğim. Haydi bakalım inşallah. Bak, söz tamam, sen ya. bağlanırken ben de bir anlatayım şuraya. Tamam sen bağlanırken. Yani. Yok sen bağlanırken ben anlatayım. Arkadaşlar şuraya da böyle gördüğünüz büyük bir alan var. Bu koskocaman alana diyorum ki e, zaten müzik stüdyomuzu başka bir odaya yapacağız. Bu alana da baba göstereceksin. Buraya <gülüyor> <gülüyor> da kocaman bir tank yapalım diyorum. Yani ne tankı? Balık tankı. Balık? Akvaryum mu? Akvaryum mu? Heh. Şurayı ama ya, deniz balıkları yapalım. yani böyle mesela ekrana da şunu koyuyorum ya ekrana bak şunu koyuyorum ya, ya arkada yapalım. bunu koyacağıma siz canlı canlı balıkları göreceksiniz. Salam böyle yani öyle bir şey yapalım diyorum koskocaman ama Büs büyük böyle resifli mesifli valla öyle bir şey canım çok çekti en son şu tekne turunda dalış yaptım scuba anlatacağım onları çok etkilendim. Hayırdır, daha bağlanamadın. Ben... Görüntülü arıyon, bakmıyon. <gülüyor> e görüntülü ne arıyon adamı? Normal arasaydın ya. Yani. He, dur. Ya da meşguldür adam, şimdi niye çat diye haber verdin mi de? Yoo. E meşguldür belki, evinde adam. Ya. Şundan bir çevir, ne gelirse sana bir tane hadi. Söz mü? Söz, ne gelirse sana bir tane hediye. Bak, söz ver... Söz vermek... Söz vermek... Tamam, onu... Ya... Zombo, ne? Ne olur? Ya bu şeyi bilmiyorum ya. Ya biz, ah, ney bu? Ah, ben bilmiyorum ki S S diyor. Bunu bilmiyormusun? S S S Az önce N <gülüyor> S ya, SS S at diye. SS atacak sana işte. Ya onu her zaman atıyor. E tamam ne? Bu da ödül buradan kazandın sonuçta. Geç bir tane daha sesini atsın. Ver poz ver. Bu ne baba? <gülüyor> Oo. Yok baba bir dur Allah aşkına sakatlayayım. Gel dövüşecek mi lan şurada? <gülüyor> oğlum ciddi ciddi vücut yap eski dövüşçü. Baba <gülüyor> dur dur dur. Anladım. <gülüyor> gözünü attın, <gülüyor> gözünü attın. Ben gözlük böyle ama şehdi böyle. <gülüyor> <gülüyor> baba ben gidiyorum. Tamam. Kendinize iyi bakın ya. Şuraya gidiyor mu? Burayı aç bakalım bir. Şuradan gidelim bakalım bir. Ha, yine bu arkadaşlar. Var, bu burada var. da stüdyo yapacağımız bir yer var. Eee spoiler vermeden geziyim. Mikrofon yok şu an. Eee burada bura bakalım. Şuraya, şuraya. Ha burayı, burayı. Spoiler mi? vermememiz lazım. He, burayı görüyorsunuz. Spoiler yok. Bak şu wala, şu wala, şu wala. Şu, var, şu var. Asansör mü? O lan asansör. He, onlar Velo, Velo onlar. V -Log'da, v -Log'da onlar Velo'da, Velo onlar. Ha diyorum size, ha ket ben, bir daha çetelerimiz evet. selam vereyim çet, onlar bir violokta çekecekler, hepsini violokta gelecek hepsi. Devşet. Ya var ya, ben buna bir giyim odası yaptım. Ya buna diyorum. <gülüyor> Yani inanın akıllara durun, dehşet bir şey yapıyorum ama biyologunu çekeceğim ha. Biyologunu, biyologunu çekeceksin biyologunu. Sizi seviyorum, kendinize iyi bakın, görüşürüz. Çok teşekkür ederiz. Bu Güzel bir biyolog gelecek. Hadi son çevir ne gelirse sadece. Söz veriyorum. Söz veriyorum ne gelirse, son. Bak söz ha. Son ya, ne gelirse diyorum Dur bir dakika, bir dakika. Bilgisayar neredeydi? Bir dakika. Tamam. Şey ha, küçük Arkadaşlar değilim. ben e, Yılmaz Ağabey'e sor, e sor şey kazandım bunu görüyorsunuz burada canlı hepsi burada görüyorsunuz Kemal de Şahit Sen burada. beni niye böyle çekiyorsun tamam. ben zaten yayındayım Şöyle. ya Heh. Bunu Yılmaz'a göstereceğim, kazandım. Tamam, vallahi kazandım bunu. Ben bunu kazandım. Yılmaz abiye soracaksın, o da sana. Sizleri seviyorum, öpüyorum, sizleri görüşürüz. Ama bak, şey garanti değil ha. Yılmaz abiye soruyorum mesela, diyor ki Ya Yılmaz, ben işte bir bilgisayar istiyorum tavsiye et. Olmaz da diyebilir yani. Ya. Yoo. <gülüyor> Niye canım, Yılmaz abiye sor diyor. Yani Yılmaz abi verecek kesin demiyor ki. Ben kazandım. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Tamam, bakalım. Öpüyorum, sizleri Adam görüşürüz. Adamı kandıracak yine, yemin ediyorum. SRD'de, SR, SC'yi bir görsün be. Gösteriyorum. SC'yi bir gönder. Vay be arkadaşlar işte vallahi güzel olacak. 10 numara olacak. Harbiden çok çok keyifli olacak diye düşünüyorum. Duvar logoları. Bakalım baba. Onunu sikeyim. Onunu sikeyim. Efsane olur bu ha. Babası geldi babası. Ay benim bebeğim mi geldi? Gel böyle gel gel gel. Gelmiyor. Hadi gel gel, gel gel. Otur. Otur, otur. Aferinize. Kimin asası bu! <gülüyor> bu kimin asası bu! Peki bir şey söyleyeyim. Aa, böyle değil bak bu eğitim eğitim bize el ile. Elsa. Yat bakayım. Yat. Yuvarlan. Yuvarlan. Yuvarlan. Yuvarlan. Aferin. Kalk bakayım. M mama nerede? <gülüyor> mama Sen cebinden mama... Eee sık alıyorum masa pro. Kardeş mama yok şimdi sonra Kardeş dur <gülüyor> <mi? gülüyor> <gülüyor> Bak babayla... dur dur bir show yapalım dur Hangisinin? Dur Bir daha o yuvarlanmayı bir daha göstersene Tam bir insanla duyuyorsun Gel buraya otur otur <gülüyor> Yat otur otur <gülüyor> otur, otur. Yol sinirlendi otur. bak Bir dakika bekle bekle bekle Yat bakayım <gülüyor> yuvarlan Yuvarlan yuvarlan yuvarlan, ya seni yuvarlan. Yerim, yerim yer. seni yerim, yer Ölüyüm yerim Aferin kızıma Karim, kalk bakayım Kalk hopla Evet Pati ver pati Pati otur otur otur otur otur Sim, otur otur otur otur otur Mama ver baba sinirlendi otur. mama ver Sara ee, <güler> Bu patiyi ver öbürünü Öbürünü Aferin Solu mama, ver solu var, ver. ver Sağa ver <güler> Solu ver Tamam hızlı hızlı hızlı hızlı hızlı bir, bir dakika kızım bir NS SS alsın senden Bir dakika kızım SS Evet arkadaşlar SS alın SS alın <gülüyor> evet, Bir dakika kızım SS SS alın <gülüyor> Enes alacak Enes Bak bak bak Enes alacak <gülüyor> Enes alacak bak Daha daha bu rahatsız oluyordun <gülüyor> Hayır tam bu kadar film yeter aç Ha, ha geldi maması geldi Gel Gel Gel Otur Otur, otur, bekle Bir dakika gözlüğünü çıkarayım Bekle, bekle Bekle, bekle, bekle Bekle, bekle, bekle Ye! Yeah. Aferin! Aferin! Gözümler. Başka? Ne istiyor? Bir sürü şey vardı ya Hala kapıyorsun Hop! Dur <gülüyor> <gülüyor> Hop! <gülüyor> Anam ama göbek nasıl anlasın? Evet, <gülüyor> Sen şimdi harika uydurdun köpe. <gülüyor> evet. Şey de şey. Dur dur dur dur dur. Ne yap biliyor musun? Koyu yere almadı. Bekle de. Gel gelin, gelin, Otur öyle. Otur. Otur. Bekle. Bekle. Bekle. Buraya koyuyorum. Hayır. Hayır. Bekle. Bekle. bekle. bekle. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Bekle. Ye. Yeah. <gülüyor> Aferin kızıma. Aferin. Aferin aferin aferin aferin aferin aferin Aferin aferin aferin aferin Gördünüz mü? Ha, Elsa şu an bu kadar arkadaşlar tamam. Ama bu eğitim ben ha, yani öyle. köpek uzmanı olarak eğitim Elsa olarak. bir de İtopya çekilişi istiyor Elsa Elsa özel bir, bir, bir çekiliş tane çekiliş yapsana Elsa Çekilin pas geldi Elsa <gülüyor> Pas <gülüyor> <gülüyor> geldi Elsa Bir pas gelmiş Hır <gülüyor> Hadi gidiyoruz Hadi Bye gülüyoruz. bye Kendinize iyi bakın Hadi bay bay Ulan mamasını yiyor, suyunu içiyor. Yatacak yeri var. Bir de İtopya'dan bir şeyler mi vereceğiz? <gülüyor> Manyak mıdır nedir? İleride de o bize bakacak inşallah. İnşallah ileride de o bize bakacak. He neredeydik lan? <gülüyor> ne diyorduk biz? Bir şey diyorduk ya.